Merhaba, soru bizden s'yi bulmamızı istiyor. Elimizde s'nin karesi eksi 2s eksi 35 eşittir 0 denklemi var. Bu denklemi ilk defa görüyoruz. Bu ikinci dereceden bir denklem. s'yi bulmaya çalışırken normal cebir tekniklerini kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ancak soruyu çözmenin en iyi yolu özellikle denklem 0'a eşit olunca eşitliğin sol tarafını Faktörlerini ayırmak ve elde ettiğimiz bu iki terimlilerin çarpımının sıfıra eşit olması gerektiğinin üzerinde düşünmek. Şimdi düşünelim bunu nasıl çarpanlarını ayırabiliriz? Bunu yapmanın farklı yollarını görmüştük. Size uyguladığımız standart yöntemi yani gruplamayı göstereceğim. s karenin katsayısının bir olması da işimizi kolaylaştırıyor. İkinci dereceden bir denklemi gruplayarak çarpanlarına ayırırken toplamı eksi ikiye eşit olan iki sayı düşünüyoruz. Yani iki sayının toplamı, diyelim ki a artı b eksi 2'ye eşit olacak ve çarpımları eksi 35 olacak. Eğer iki sayının çarpımı negatifse, sayılardan biri pozitif öbürü negatif olmak zorunda. Elimizde 5 ve eksi 7 olursa, işe yarayacağını düşünüyorum, eksi 7 artı 5 eksi 2'ye eşittir. Gruplayarak çarpanlara ayırmak için ortadaki terimi 2'ye ayırıyoruz. Bunu a'ya ayırabiliriz. Şu şekilde yazayım. Elimizde s'nin karesi var. Ve hemen ortadaki terimi 5s eksi 7s şeklinde yazabilirim. Sonra da eksi 35. Bütün bunlar da sıfıra eşit. Bu yaptığımıza gruplayarak çarpanlara ayırma diyoruz. Çünkü eşitliği gruplara ayırdık. İlk iki terimi gruplayabiliriz. Bu iki terimin ortak çarpanı s'dir. Elimizde s çarpı parantez içinde s artı 5 var. Bu s'nin karesi artı 5s ile aynı şey. Hemen şuradaki ikinci ikili terimlerde ortak çarpanımız 7. O zaman hemen çarpanları ayıralım. Hemen çarpanları ayıralım. Eksi 7 çarpı parantez içinde s artı 5 elde etmiş olduk. Denklemimizin sıfıra eşit olduğunu da unutmayalım. Şimdi ilk, elimizde iki terim var. İkisinde de s artı 5 ortak çarpan. O zaman da çarpanları ayırabiliriz. Elimizde s artı 5 çarpı şuradaki s var değil mi? s artı 5 çarpı s bize bu terimi verir. Şurada da eksi 7 var. Bu s artı 5'i geri dağıtıyorum ve bu da sıfıra eşit işte olacak. Çarpanları ayırdığımıza göre şimdi iki sayının çarpımını ne alırsak ne olur diye düşünmemiz gerekiyor. Demek istediğim, s artı 5'i bir sayı, s eksi 7'yi de başka bir sayı olarak düşünün. Ve bu iki sayının çarpımı da sıfıra eşitmiş. Eğer size elimde iki sayı var deseydim, elimde a çarpı b var ve bunların çarpımları sıfıra eşit oluyor deseydim, a ve b hakkında ne biliyor olurduk? Bu durumda en azından birinin sıfıra eşit olması gerekir. Veya ikisi de sıfıra eşit olabilirdi, değil mi? Yani buradaki sayıyla bu sayının çarpımının 0 olması, bize ya s artı 5'in sıfır olduğunu gösterir, ya da s eksi 7'nin 0 olduğunu gösterir. Veya ikisi de 0'a eşittir. Eğer elimizde bu iki denklem varsa ikisinden biri veya her ikisi de 0'a eşit olabilir. Bunu nasıl çözebileceğimize şimdi bir bakalım. 5'i denklemin sol tarafına geçirsek elimizde eksi 5 kalır. Yani s, 5'e eşit olur. Bu, denklemin çözümlerinden bir tanesi. İkinci denklemi çözdüğümüzde de, s'nin 7'ye eşit olduğunu görürüz. Eğer, s eksi 5'e ya da 7'ye eşit olursa, denklemin gerektirdiği değerleri sağlamış oluruz. Hatta bunu doğrulayabiliriz. Eğer, s eksi 5'e eşitlersek, elimizde 25 artı 10'dan 35 eder, 35 eksi 35 de 0'a eşit olur. Eğer elimizde 7 olursa, 49 eksi 14 yine 35 yapar ve 35 eksi 35 de sıfıra eşit olur. S'yi çözmüş olduk. Şimdi size bunu çözmenin çok daha kolay bir yolu olduğunu söylemiştim. Böyle soruları çözerken, elimizdeki katsayı 1 ise, bu iki etaplı faktörleri ayırma yöntemini yapmamıza gerek yok. Size bir örnek göstereyim. Elimde x artı a çarpı x artı b varsa, bu kaça eşit olur? x çarpı x, x'in karesi eder. x çarpı b, bx eder. a çarpı x, ax eder. Ve a çarpı b de, ab eder. Elimize, x'in karesi artı, bu ikisi toplanabilir, a artı bx artı ab var. Bu da, başta çözdüğümüz denklemle aynı formata çıkıyor x karenin katsayısına bakarsak 1 olduğunu görürüz. Bunu yazalım. Burada toplamı eksi 2 eden sayılarımız a artı b. Çarpımları eksi 35 yapan sayılar ise a b oluyor. Gördüğünüz gibi a ve b sayısının çarpımı bize direkt 35'i veriyor. Yani doğrudan s artı 5 çarpı s eksi 7 durumunu çarpanlarına ayırabildik. Bu soruyu doğrudan çözebilirdik ve aynı yere ulaşırdık. Bir daha belirtiyorum, sıfıra eşit olduğunu unutmayın. Bu bir kısa yol olurdu fakat gruplayarak çarpanları ayırmak da soruyu çözmek için uygun bir yöntem.